Kesinlikle bıkmadan, yılmadan, başarısızlıklar karşısında pes etmeden kendi sistemlerine devam etmeleri e, altın kurallardan bir tanesi. Normalde insanoğlu yani bir herhangi bir stresle karşılaştığında hemen kabuğuna çekilme, hemen geri adım atma, o mücadele azmini bırakma, işte olmayacak, olmuyor gibi yanlış bilişsel sistemlere sığınmayla kendini pasifize etme eğilimindedir. Burada şunu unutmayalım ki, iş hayatında mutlaka engeller olacak. Mutlaka zorluklarla karşılaşacaksınız. Mutlaka bazı insanlarla iletişim problemleriniz olacak. Stres sıkıntı yaşayacaksınız. Hemen bu olmayacak, çözülmeyecek, sıkıntılı işte ben ne yapabilirim gibi veya her şeyi yaptım olmuyor gibi yanlış bilgisayar çarpıtmalarla kendinizi sınırlamayacaksınız. Önemli olan problem çözme adına, doğru adımı atma adına, iletişim kurma adına mücadele azmini ve problem çözme azmini kaybetmemek ve sürekli bu sistemde aktif ve canlı olmak. Aksi takdirde bir rüzgar esniğinde hemen e, yapraklarınız dökülebilir ama işte dallarınız kırılmış gibi davranmamalısınız. Yani karşınıza fırtına çıkabilir, dallarınız kırılabilir ama yani bütün ağaç devrilmiş gibi veya bütün ağaç artık e, köklerinden ayrılmış gibi hissetmemelisiniz. Yine o kırılan dalları yerine koyma, mücadele azmi e, ve o inançla hareket etmeniz gerekiyor. İş hayatında çünkü dalgalı seyir bütün başarılı insanların hayatında vardır. Hatta çok çok iyi yerlere gelmiş insanların hayatında da bunu görürüz. Mutlaka e, her zaman hava e, günlük güneşlik olmaz. Bazı zamanlar stres sıkıntı olabilir. O dönemlerde e, bu biraz önce bahsettiğimiz sistemlerde koruyarak Başarıya giden yolda e, geri adım atmadan bazen yavaşlayabilirsiniz, bazen durabilirsiniz ama geri adım atmadan kendi yolunuzda devam etmek ve başarıyı hedeflemek gerekiyor. Bıkmamak, yılmamak ve mücadeleci olmak başarıda altın kuralları.